Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videoda 38 dolar diyerek bir alım opsiyonu ve bono satın almıştık. Eş zamanlı olarak hisse senedini satmış ve satım opsiyonunu yazarak 43 dolar kazanmıştık. Risk almadan 5 dolar kar etmiştik. Bu videoda ise opsiyon vadesinde durumumuz ne olacak onu inceleyeceğiz. Ancak başlamadan önce iki noktaya değinmek istiyorum. Bunlardan birincisi bu örnekte kullandığımız opsiyonlar Avrupa tipi opsiyonlardır. Bir diğeri de bu videoda sistemi genel olarak açıklamaya çalışacağım. Bununla birlikte her ülkenin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan uygulama farkları veya ek maliyetleri olabilir. Şimdi bu kısa hatırlatmaları yaptıktan sonra opsiyonun vadesinde söz konusu hisse senedinin değişik fiyat seviyeleri için ne olacağını inceleyelim. Diyelim ki, opsiyon vadesinde hisse senedinin fiyatı sıfır olsun. Bu durumda sahip olduğumuz alım opsiyonunun bir değeri olmaz. Alım opsiyonu değersizdir, hisse senedi piyasada sıfırdan işlem görürken alım opsiyonunu kullanarak 35 dolardan almak istemezsiniz. Ancak iyi olan bir şey var burada, şimdi kısa olduğumuz pozisyonu kapatmamız lazım. Hatırlayın, kısa olmamız şu demekti hisse senedini borçlanıyor ve bunu satıyorsunuz. Gelecekte hisse senedini satın alarak ödünç aldığınız kişiye geri veriyor ve kısa pozisyonunuzu kapatıyorsunuz. Şimdi hisse senedini 0 dolardan satın alabilir ve bunu senedi ödünç aldığımız kişiye geri verebiliriz. Kısa vadede pozisyonumuzu kapatıyoruz. Burada kötü olan şey yazdığımız satım opsiyonudur. Hatırlayın bir satım opsiyonu yazdık, satım opsiyonunu sattık. Yani başka birisine bu hisse senedini bize 35 dolardan satabilme hakkını verdik. Eğer hisse senedinin piyasa fiyatı sıfırsa satım opsiyonunu kullanacaklardır. Çünkü hisse senedini piyasadan 0 dolara satın alacak, satım opsiyonunu kullanarak bize 35 dolardan satacak ve arada 35 dolar kar etmiş olacak. Yani satım opsiyonundaki yükümlülüğümüzü yerine getirmek için bu opsiyonu sattığımız kişiden hisse senedini 35 dolardan satın almalıyız. Burada iyi olan şey şu, bir de bizim bonomuz var ve bu bononun değeri şimdi 35 dolar. Yani 35 dolarlık bir bonomuz var. Bonodan gelen parayı satım opsiyonuna sahip olan kişiye ödüyoruz ve böylece her şey birbirini karşılıyor. Yani başlangıçtaki 5 dolar hala cebimizde kalıyor. Ne mutlu bize. Bu hisse senedi fiyatının opsiyon vadesinde 0 dolara inmesinin senaryosuydu. Şimdi başka bir senaryo düşünelim eğer hisse senedinin fiyatı çılgınca yükselirse ve diyelim ki 70 dolara çıkarsa bu durumda ne olur? Hisse senedi fiyatı 70 dolara yükseliyor ve bu durumda sahip olduğumuz alım opsiyonu Hatırlayın, alım opsiyonu bize bu hisse senedini 35 dolardan satın alma hakkını veriyordu Alım opsiyonu şimdi 35 dolar değerinde Bir de bonomuz var, bonomuzun değeri de 35 dolar Satım opsiyonu değersiz, satım opsiyonunu bizden satın alan kişi bu opsiyonu kullanmayacak, yani satım opsiyonunun değeri 0 Ancak hala kısa pozisyonumuzu kapatmak zorundayız hisse senedi satın alarak, bunu kimden ödünç aldıysak ona geri vermeliyiz. Açık pozisyonumuzu kapatmak için hisse senedini satın almak bize 70 dolara mal olacak. Yani bu 70 dolar, alım opsiyonundaki 35 doları ve bonodaki 35 doları hisse senedini satın alarak kısa pozisyonumuzu kapatmak için kullanacağız. Bu iki senaryonun birisinde çok düşük bir hisse senedi fiyatı, diğerinde ise çok yüksek bir hisse senedi fiyatını seçtik. Opsiyon vadesinde söz konusu hisse senedinin fiyatı ne olursa olsun, tüm yükümlülüklerimizi karşılıyor ve başa baş noktasında oluyoruz. Kurduğumuz strateji tüm işlemlerin birbirini dengelemesini sağlıyor ve risk almadan elde ettiğimiz 5 dolarlık kar cebimizde kalıyor. Gerçek hayatta bu tip arbitraj olanaklarını nadiren yakalayabilirsiniz. Çünkü bu arbitraj olanaklarını yakalamak ve çok hızlı bir şekilde değerlendirmek için yazılmış özel bilgisayar programları vardır. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.